Ne geri döndüm. Ve galiba az önce hayatımda dinlediğim en kötü şeylerden birini dinledim. Güzel geçen günümün içine sıçıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dinledim dedim, kötü dedim. Biz ne demek istediğimi zaten anlamışsınızdır. Konumuz bu çocuk ve şarkısı. Zaten son günlerde agımı duymayanınız kalmadı herhalde. Ponçik sosyal medya tarafından fohbol daha sonra hasiyetsiz şerefsiz kameristler tarafından gömülen bu çocuk baya bir ilgimi çekmiyor da değil. Aslında ben bu çocukla ilgili daha önceden bir video yapacaktım. Ama sonra dedim ki ama. Bana ne canım kim ne halt yersin. Zaten çocuk bir tür soru unutulacak. Ama çıkardı rezil şarkı sonrası gidip şarkının yorumlarına da bir bakayım dedim ve harbiden üzüldüm lan. Yorumlar alayına Yunan bayrağı ve Rumcuk kelimelerle doluydu. Şimdi sanmayın ki çocuğu koruyorum falan. Hayır, aslında çocuğun yanlış bir yönde gittiğini ve gerçekten bok gibi işler yaptığını sırf kar amacıyla büyük şirketler ve insanlar tarafından kullanıldığının farkındayım. Ayrıca bu videoyu izleyenlerin çoğunun Beyaz Kurt'un şu videosunu izlediğini varsayıyorum ve 5-6 dakika boyunca Abi çocuk hiçbir şeyden anlamıyor. Kullanmayın çocuğu diye mızmızlanmak da istemiyorum. O yüzden bu konuyu es geçiyorum. Şarkıyı da keza videoya koyamıyorum. Çünkü telif mevzuları falan. O yüzden gidip kendiniz de dinlemeyin. Çünkü bunu hiç tavsiye etmem. Yani eğer kendinizi aç çektirmeyi seviyorsunuz. Şarkıyı dinleyebilirsiniz elbet ama. Herkesin hayatını sevdiğini varsayıyorum. Ama sadece şunu merak ediyorum. Bu kadar şarkı yapıp, reklamlara çıkıp, konserlerde boy gösterip, bir şörete ulaştı ama. Hepimiz biliyoruz ki en fazla 2 ay sonra yok olacak. Bunun farkında mı çocuk farkında değilse nasıl bir kafada kimler bu çocuğu manipüle ediyor bilmiyorum ama çocuğa bakınca yanaklarını sıkıp uy canım benim demek istersiniz değil mi? O sen şarkı mı yapıyorsun falan ama çocuk unutulduktan sonra modelinin bozulup yemeden içmeden kesilmesini de istemem böyle baya bir modeli bozulur çocuğun herhalde ya bir yandan da ailesini merak etmiyor değilim çünkü bildiğim kadarıyla şu ana kadar hiç görünmediler ortada ben bazı insanlar anlamıyorum ya sonuçta çocuk yarın bir gün unutulursa veya kötü bir söz duyarsa çocuğun psikolojisi çok büyük bozulabilir ve sen de sonuçta reklamlara babanın ayrılığına da çıkmıyor Belki de kim bilebilir ki? Çocuğun sahne önünde olması için zorluyorlardır. Tabii ki de böyle bir iddia çok ağır gelir insanlara ama kimlerin kimlerin başının altından neler çıktığını görmedik ki biz. Ama hadi ailesinin iyi niyetli olduğunu varsayalım. Tamam abi okey sen çocuğa belki de o parayla güzel bir gelecek kuracaksın ama ama çocuğun psikolojisini de allak bullak edeceksin. Buraya kadar beya Rab, ne anlatıyorsun? Ne ailesi ne psikolojisi sana mı kaldı diyebilirsiniz? Hiç haksız da sayılmazsınız. O zaman ben de dönüp size şu soruyu sorarım. O zaman bu çocuğu niye bu kadar ünlü ettiniz? En başta çocuk ortaya çıktı. Bir de çıkıp acı olacılığı gibi aa harika çok yeteneklisin diye alkışladıktan sonra çarkılarının altına Yunan bayrağı spamlayacak kadar ne yaşadınız? Benim de üzüldüğüm şey tam olarak bu. Çocuk ne olduğunu bana kalırsa farkında bile değil. Ve çocuk belki de sadece iyi bir şey yaptığını, belki sadece eğlendiri düşünüyor. Ama insanlar çok acımasızlar ki böyle bir şey yapıyorlar. Belki de başka bir bakış açısından bakacak olursak çocuğu ünlü edenler de bütün hata ki muhtemelen de öyle. Sosyal medyayı anlamak gerçekten de mümkün değil. Peki ya Fevzi Khan kendisini nasıl geliştirebilir? Sonuçta hayalesef sanatçı olmak değil mi? Kendini geliştirmesi lazım. Kendini nasıl gelişirecek? Tabii ki de bu kadar tanındıktan sonra diğer ünlü ve deneyimli isimlerden yardım alacak. Peki ya kendisi şu anda ne yapıyor? Bir şarkı çıkartıyor. Belki de çıkartmak zorunda kalıyor. Ve insanların kulağını kanıtıyor. Belki de bu arkadaş bu azimle beraber gerçekten bir yerlere gelebilir. Bir sanatçı ışığı var onda. Ama işte kullanılıyor sadece. Videonun başından beri gömüyorsun şerefsiz diyecek kankalarım içinde ben kötüye kötü derim. Ve kabul edin bu çocuk ve şarkıları kötü. Hanginiz birden fazla dinledi? Ortamlarda, diskolarda bu şarkı aşılıp çalınacak mı abi gerçekten mi O zaman tamamdır söyleyecek başka bir şeyim kalmadı Bugünlük benden bu kadar Like atıp abone olursanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın